Maç başlıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kalesini mükemmel savuruyor. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Yerden gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Nefis. Şansını üst taraftan dönüyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Birini ağlamlandırdı. Rakibinin altından gol peşinde. Ağları geldi. <gülüyor> Ceza sahasına doğru. <gülüyor> Kafasıyla bu golden sonra fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Anlaşılan oyuncular. Gol. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Yok böyle bir gol. Yerden bir şut. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Alta doğru vurdu. 45 saniyeyi girde bıraktık. Maçı neredeyse koparttı. Top, top direkten döndü. Yukarıdan gol peşinde. nasıl bir şut? Üstten gol peşinde. Bu maç sürekli direği dövüyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Şanssız direkten sekiyor. İçiye vurdu süper, güç, süper bir gol Sürekli 90'ı görüyor Gol mü? Hayır Hayır direkten döndü Maçın son düdüğü yaklaştı Üstten gol peşinde Kale duvarı gibi top geçirmiyor Gözler artık hakemde İyi vurdu Hakem son düdüğü çaldı Ezici bir patla Maç sona erdi İzlediğiniz Ercan Taner, iki oyuncuya da başarılar. Ve zorlu mücadele başladı. Maç golle başladı. İyi vurursak gol olur. Kafayla attı. Gol, gol, kafayla. Aman Allah'ım, gol, gol, gol. Alttan maç maçlıyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. O nasıl bir şut? Ceza sahasına doğru. Bol, tobağalar Maç bol dolu başladı. O kadar kolay değil dedi. Yukarıdan gol peşinde. gol gol Yerden gol arıyor. Şansını kafayla denedi. O nasıl bir şut? Boşa özel güç harcayamadı. Ürütük ağlarını temizledi. Ayağının içiyle vurdu. Top neredeyse tribünlere gitti. Şansını üst taraftan dönüyor. Maçı yarıladık. Maç şimdi 5-4. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Şanssız direkten sekiyor. Bir gol, rakip kareyi yapamadığını kendi karesine yaptı. İhtirileri havalandırdı. Rakibinin altından gol peşinde biz maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. İşte gol! İşte gol! Yerden yuvarladı. Kalesinin mükemmel bir gol! Süper güçler, sol çivi gibi çarptı. Oradan golü var. Golları geldi. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Ve gol! Taraftarları mutsuz maçı bıraktı ve kötü bir yenilgi aldı.